Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi çalışma alanında bir değişiklik yaptım. Salonda çalışacağım bugün. Geçen videoda da bahsetmiştim kameramı değiştireceğim. Çalışmalarımı jet telefonumla çekeceğim demiştim. Onu gerçekleştirdim. Bir de yeni bir ışıklandırma aldım. Şimdi bugün filtrasyon sistemimizi yapacağız. Ben malzemelerimi toparlayıp geliyorum. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, videomuza başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu filtrasyon sistemini yapacağız. Şimdi silikon tabancamı açayım, ısınsın biraz. Önce şunları, taşları koyacağımız yerleri ayır, ayırmak için koyacağım böyle. Bunları bir yapıştıracağım. Bu da amaç sızdırılmazlık sağlamak değil, sadece taşları tutmak. var ama yine de ek bir önlem olarak silikon sıkıyorum kapağını kapattıktan sonra bir daha silikon orayı balıklarımızı ceyran çarpmasını istemem tabii Tek korkum, şu kapak kapandıktan sonra kenarlarında sızdırmazlığı sağlayamamak ama umarım öyle bir şey olmaz yoksa bu kadar şeyi boşuna uğraştık demektir Dediğim gibi süngerleri yerinde tutsun diye ikon kullanıyorum burada dans 29 já. CSG. Arkadaşlar niye böyle yavaş yavaş deldiğimi sorarsanız Aklıyı çatlatmak istemiyorum Arkadaşlar bu delik işlerimiz bitti. Şimdi sana 2 dakika müsaade ederseniz şu masanın üstündeki pisliği bir temizleyeyim. 5-10 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar deliklerimizi deldik. Şimdi motorumuzu diye sabitleyeceğiz. silikon tabancasının ısınmasını bekliyorum vardı. Evet arkadaşlar, silikonumuz ısındı. Öncelikle motorun kablosunu bir sabitlemek istiyorum. sağlamak için böyle bir şey yapmak zorundayım şimdi geldi sıra motorumuzu sabitlemeye Filtasyon girişimiz olacak. Buradan çıkış vereceğiz motorumuzun filtrelden sonra boruyla akvaryumumuza gidecek. Evet arkadaşlar. Şimdi taşlarımızı filtrasyon taşlarımızı koymadan ben bunun boya işlemini Başlamak istiyorum ben. Bu arada kururken de belki videomuzun sonunda size bir sürpriz yapabilirim. Oraya başlayalım. Arkadaşlar. Boyamız biraz kurusun. Dediğim gibi belki bir sürpriz yapabilirim. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar arka fonumuz böyle buradan böyle gözüküyor şimdi sabunlu suyla bir işlem yaptığımız için ben bir durulamak istiyorum bunu biraz da temizlemek istiyorum hemen döneceğim Evet. Bu akvaryumumuzun su çekici hortumu olacak. Bu bakır teli Tükerken içerideki delikler tıkanmasın diye koyuyorum. All wow. right. Bu süngerde filtrasyonun içine balık balık kaçmasın diye böyle bir şey icat ettim. Bu istiyorum ama. Biraz daha köşeye alınca böyle. Şöyle bir parça yapmış olduk arkadaşlar. Arka tarafına bir tane mantus taktık. Yine motorumuzun kır kırptığımız taraflarından artan bir parça. Parçayı bunu takacağız, ee, silikonda burasına monte edeceğiz ki boru buna fazla, e, küçük küçük geliyor, ağzını açmakta istemiyorum. Araya şöyle bir parça yapacağım, buraya portumu takabileyim, Yeniden buhar etmizi kullanacağız. esas geldik en önemli parçamıza bakalım onu nasıl yapacağız çıkışını vereceğiz. Ama öyle bir şey yapmam lazım ki benim orada çok fazla bitme işimiz var. Arkadaşlar şimdi Akvaryumumuzun komunu koyacağız koyacağız mat bir görünüm aldı. Şöyle duracak. Öncelikle filtrasyon malzemelerini koyarak başlamak istiyorum. Şimdi şu silikonların biraz kurumasını bekleyeceğim. filtrasyon malzemeleri koyarak evet. devam edeceğiz arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi filtrasyon sistemimizin malzemelerini yerleştireceğiz. Başta şunu seramikle başlayacağız. için tasarlandığından şöyle bir file ile birlikte geliyor. Bunu komple file içine koyuyorsunuz büyük filtreye. E tabi ben bunu <gülüyor> buraya böyle koyamayacağıma göre birkaç tane sızacak zaten içine. Şunu keseceğiz. Şimdi şu araya, burayı biliyorsunuz şeylerle bölmüştük, yerlerde ee, böldük oraya da ince fitrasyonumu koyacağım. Dediğim gibi tek korku, kapağını kapattıktan sonra Allah sızdırmazlık da sorun çıkartmaz bize. yazık edeceğimiz anıyorsanız aldanıyorsunuz arkadaşlar kutuya geri koyacağım tabii ki <gülüyor> şimdi bu karbon filtrenin özelliği 600 litrelik e, tanklarda yani akvaryumlarda yaklaşık bir buçuk sene falan kullanabiliyorsunuz bunu yani sürekli karbon filtri değiştirmenize gerek kalmadan e, bu ürünü kullanabilirsiniz 600 litrelik akvaryumlar için geçerli. E, tabii ben. Çok küçük bir akvaryumum olduğu için bu kadar bir alan yetiyor bana. Şimdi geldik en büyük şeye, sınamaya. Su koyacağız bunun içine. Su koyunca bakalım inşallah sızdırmazlıkta bir teste geçebilecek miyiz? O kurtular geliyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım çünkü suyu koyunca buradan suyun giriş tarafından dışarıya su vermeye başlıyor. Tabii devir daim henüz başlamadığı için. Buraya bir boru takacağım. Biraz yukarıya doğru. Vereceğim boruyu ki su dışarıya çıkmasın. Bir giriş, bir de çıkış yolumuz var. Ee, motoru susuz çalıştırmak istemediğim için içine su koyuyorum. Benim dediğim gibi en büyük korkum şu kapakta. Evet, sızıntı var. Neden diyeceksiniz? Hemen anlatayım. Şimdi ben şu parçayı silikonlamak istemedim çünkü e, motor bir gün arıza yaparsa değiştirebilme ihtimalini düşündüm ama maalesef silikonlamam gerekecek yoksa dik tarafından böyle akıntı yapıyor o yüzden bunun şimdi suyunu boşaltacağız geriye ve silikonlayıp Tekrar deneyeceğiz. Bunun için bir 5 dakika müsaade bana silikonu hazırlayayım. Evet arkadaşlar şimdi sızıntı yapan parçayı silikonlayacağım. Onları da koyalım ne dersiniz? Bakalım nasıl görünecek. Kılıcımı getireyim hemen. Evet. Şimdi ilk önce demiş olduğum ilk başta ilk videoda söylediğim gibi alt katmana göl kumumuz gelecek. Yani şu kum için çok güzel bir kum bu Hagen benzeri dedim çünkü ondan biraz daha ince ısınmıştır şu parçamızı takalım Ben bir gün olur da motor bozulursa daha açıya çıkartabileyim ama maalesef diyorum. Hani bunu kapatacağım. Akvaryumdan su çekerek veya direkt çaydanlığımızdan su çekeriz. akvaryuma doldururuz. of so Şurada güzel bir parçamız var, böyle hortumu birleştiriyor. Şimdi... Akvaryumumuza yavaş yavaş su koymamız lazım. Kumları dağılmasın. Nasıl yapacağız? Güzel yapacağız. Ben dağıttım da Bir kis gelmedi? Eğer onlar geldi gelmiş olsaydı, herhalde bugün bu videonun hepsini çekerdim. Ama he, zamanım yetmezdi çünkü ağaç bir gürü yapacağız arkadaşlar. Bunun içinde bir ye bir ağaç olacak şimdi bunu test edeceğiz bakalım şu anda herhangi bir sızdırma yok burada motor çalışınca ne olacak ben de merak ediyorum şu öbür kamerayı da açacağım aydınlatmamızı takıp enerji vereceğiz Bir anda sigortalar da atabilir. Yok canım, böyle bir şey olmayacak tabii ki. taktık. Aydınlatmamızda motorumuzun bağlantısını. Şimdi daha sonra ben bu aydınlatmaya bir anahtar koyacağım. Gerektiğinde kapatabilmek için. Sürekli yanmaz çünkü aydınlatma. Nasıl gözüküyor arkadaşlar? kontrol edelim su akışımız var çekişimiz var Evet arkadaşlar motorumuz çalışıyor Herhangi bir sızıntı yok. Ben bunu çalışma masamın yanına koyar seyrederim sabaha kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda akvaryumumuzun setupını yapacağız bitkilerimizi yapacağız. Dediğim gibi bir tane ağaç figürümüz olacak. Onu yapacağız. Umarım başarırız. Teşekkür ederim.